Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox arkadaşlar Ne yapacağız? Kadıköy haritasına girdik Bugün o haritayı inceleyeceğiz Daha fazla bu tarz videolar için Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Evet yorumlara da Oyun fikirlerinizi yazabilirsiniz Şimdi şurada Evet Kulaşan bakalım oyunun içinde neler var. Evet burada karayolları genel mürürlüğü araçlar var. Bu kısımda. Evet buradakiler neyi? Durmam gerekt. Bu ne İETT otobüs mü? Aynen burada İETT otobüsleri var. O zaman onları sürekli. Alt kapı açılıyor. Evet. İETT otobüsümüz burada. Özel halk otobüsü diyor. Evet hemen alalım. Evet içten bakalım. Ooo. Efsane ya. Evet bira basınca İstanbul kaç geliyor? Şevazı. Buradan kalkan, kalkan. Lan otobüs gidiyor. Evet, eğlenceli oldu ve oturdu süme var şöyle buraya geri geri şey paketi da. lan türkçe ya ha ben kaldırma çıksa olacak ya Neyse diğer otobüsü çekelim arkadaşlar. Meket hmm, kaybetmeyik. Arkadaşlar burada oyunun linkini açıklamalarda size vereceğim. Siz de gidip oynayabilirsiniz. Heh bu otobüs çıktı. Evet gidelim ama. Evet, ilk durağa yaklaşıyoruz. Evet. Şimdi hemen gidelim. Evet, burada da iskele var arkadaşlar. Ya yani her şeyi güzel yapmışlar. Evet, burada da hastanemiz var. Ambulanslar var. Burada satılık bir dükkan var arkadaşlar. Discord'a gelip alın diyor ama maalesef Discord linki çürümüş. Yani artık kullanılamıyor. Evet. Hemen şuradaki burada da gelelim. Sokak tabelaları falan da var yani. Güzel yapmışlar adamlar. Evet, burada Mercedes Pinti var. Ya yeter ya. Allah aşkına bu ne? Sürekli bu geliyor. Evet, burada tabela var. Üsküdar Atışehir, 15 Temmuz Şehitler köprüsü diyor. Evet, birazdan o tarafa da gideceğiz. Evet, bu buna... ne? Abi metrobüs bile var ya. Arkadaşlar, burası otobüslerin son oldu. Evet, buradan da metrobüs alıp devam edeceğiz. Arkadaşlar, ilk defa Roblox'ta metrobüs var. Kullan bu şekilde gidiyor, değil mi? Aynen bu yönde gidiyordu Metrobüs. Am bunun kapısı ters. Demek ki bu yönden gideceğiz. Normalde çünkü arabalar böyle değil Metrobüs'te falan. Evet Metrobüs'ün de içine bakalım. Arkadaşlar efsane ya. Evet, şurada İngilizce bir şekilde uzun araç yasını da görebiliyoruz. Evet arkadaşlar devam edelim. Aa bundan sonra durak yok. Bundan sonra durak yok arkadaşlar. Geri dönüyoruz. Arkadaşlar yani harita güzel olmuş. Birazdan polis araçlarına ve ambulanslara falan da bakacağız. Evet son durağa geldik. Evet şöyle... Bir anlaşalım durağa doğru. Diğer metrobüs de var ama biraz zor olacak gibidir. Evet bunu da buraya park et. Evet şimdi polis arabalarına bakalım diyeceğim de. Polis merkezi nereye? Heh evet. evet burada arkadaşlar göstereyim. Yani burada polis özel harekat kıyafetleri var. Burada da normal polis kıyafetleri var. Evet önce gözlü olalım. Sonra saçı Asayiş çantasını Evet. Bunu aldık ve gidiyoruz. Şimdi bir polis çıkaralım. Evet. Burada milli istihbarat teşkilatı aracı var arkadaşlar. Burada asayiş aracı var. Ambis biz normal polis araba salıcaz. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Evet devam edelim. Hı -hı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada arkadaki sesler yüzmeyin kusura bakmayın. Evet bu aracı da böyle koyduk. Şimdi doktor kıyafetlerini alıp ambulansı binelim ve videoyu bitirelim. Çok kıyafet oldu. Daha üzerimizde polis çantası var hala. Neyse bir şey olmaz. Evet. Hemen çalışıyorum. Neyse. Başka bir bu kadardı. Daha fazla bu kadar videolara gelmesi istiyorsanız hmm. abone olup like atmayı unutmayın. Onun ilk da var. Orada.